Yanlışlıkla bastım. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bir dakika olmadı şu an. Uy, değil, Full HD'im çekiyor. HD'im çekiyor ona bakacağım. Deminkisi. Ya şurası falan böyle gözüküyor arkadaşlar. Neyse böyle koymuş annem. Artık onu da alamıyorum. Hep bu şekilde kalacak. Bu da kapı kapının arkasında da böyle şeyleri asıyoruz. Kusura bakmayacaksınız artık. Deminki video full e, hd çekiyormuş şu an u UH diye geçtim ve bugünkü videomda arkadaşlar bu benim tanıştırıyorum. Tanıştırıyorum. söyle bu benim ilk makyaj masam bu da benim beğenerek aldığım ilk taburem. normalde bu makyaj masasının da taburesi farklı geliyor hatta taburenin oturuğu da bu <gülüyor> taburenin oturuğu da bu minderi bu yani arkadaşlar neyse sizi daha nasıl uzağa alabilirim? Onu düşündüm. Neyse. Oh, şimdi mi? Evet, evet şimdi güzel oldu böyle. Şimdi. Ya bu da katılıncı durun. Çok kötü gözüküyor. Şimdi, şimdi arkadaşlar bu benim makyaj masam. Dün geldi. Kurulumunu da akşam 9'a 9'u çeyrek geçiyor. Ona kadar uğraştık zaten. Uh. Burada birkaç malzeme var zaten. Buraya koymuştum bazenler. Oraya da göstereyim. Ah. Bazenleri buraya koymuştum. Yani görüyorsunuz parfüm işte bir şeyler falan. Onları da oraya getireceğim arkadaşlar. Bu şekilde getiriyoruz. Bu video çekmek için çekeceğim diye bile yerleştirmedim arkadaşlar. Siz görün istedim illa. Düşündüm ne kadar video çekmeye meraklı bir insanım ben. Bir dakika burada da bir şeyler var. ben de bir tane highlighter buldum. Geldim arkadaşlar highlighter. şey? <gülüyor> Bundan işte. Sonra arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. Şimdi size onu göstereceğim. Şu burada ne işi yiyor bilmiyorum. Fıydır. Bunların hepsini şu an yerleştireceğim arkadaşlar. Koli bile almamış. Yırtılmış. Acaba benim masam nasıl alacak? Neyse. <gülüyor> bu şekilde. Şu an onları da yerleştireceğim. Çok heyecanlıyım. Bu benim ilk makyaj masam arkadaşlar. Bu arada nasıl ilk makyaj masam oluyor? Önce siz sadece bir tane masaydı. Ve duvarda da bir tane ayla çaktırmıştık. Bu yani. Hiç böyle çekmecedir, raftır öyle bir şey yoktu yani. Ama bunda var da arkadaşlar UHD çektiğim için büyük ihtimalle üstünde oynamam. Ama oynamam gerekecek. Benim muhakkak umarım konuşmamı anlarsınız. <gülüyor> Çünkü şu an bak arkadaş UHD çekiyorum. Yani 4K, mı, 2K mı? öyle bir şey gözüküyor. Daha sonra bir de inşatla ben montajladığım için bir de onunla montajınca bayağı bir hafıza alanı bayağı bir hafıza yer oluyor yani. Baya bir hafızası gidiyor. Hafıza telefonun hafızası. Bu yüzden. Şimdi bu niye adas ediyoruz? Şimdi tamam. Ama şurası gözükünce çok kötü gözüküyor sanki ya. Şöyle yeri göstereyim size arkadaşlar. Gözdeki şöyle işte ya. Yerde yani anlayacağınız. O kadar yeter. Ama şurası gözükmüş. Şu kadar gözükmüş. Neyse tamam. Neyse o kadar şöyle net miyim. En evet, son da arkadaşlar burayı böyle eşyalarımı koyduktan sonra göstereceğim. Mesela bunun içine şeyler koyuyorum ben. Şunu şuraya koyalım. Tamamdır. Şunu şuraya koyalım. Tamamdır. Ama neden bu böyle gözüküyor gülly gülly. <gülüyor> Çok kötü gözüküyor. Kabama taktım. Burada da şeyler var. Neyse şöyle göstereyim size. Bence böyle güzel. Beni görmüyor Böyle güzel bence. <gülüyor> Neyse. Şimdi. Bunun içine de ben bir şeyler koyabilirim. Takı falan diye düşündüm. Far paletler burada. Far paletini aslında buraya da sığdırabilirmişim yani. Bunun şeyi nerede? De ben bunu çıktığım şey. Bu önemli bir şey çünkü. Önemli bu. Ha, şu, şunun içine façamı koyabilirim. Mesela façalık bu zaten. Faça koyuluyor bunun içine. Ver şöyle. Hmm. Fark paletleri çıkıyor hala. Ve i̇çine bir şey girmiş bunun. İçinde oje var bunun. İçinden fırladı çıktım. Tamamdır. Hmm, bakalım başka. Hmm. Bunu da mesela. Bunlar lazım olur ya. Bunun içerisine takıp falan koyabilirim mesela. Şimdi bu burlaka aslında. Burada sığıyor bu arada. Çok güzel çok iyi. Şöyle yakından çekeyim ya değil mi? Şunu daha koyarız. İçine bir şeyler sığdırırız. İçine takı falan da koyabiliriz. Ya, şurası, tam şurada da kalabilir. Ancak burada kalırsa çok tatlı. Güzel bir ülke diye düşündüm ben. Neyse bence çok güzel. Takılarımız var. Mesela en son aldığım takılarım bir tanedir. Onları çok seviyorum. Çok değerlidir onlar. Onlara ne de koyabilirim? Hmm, onu koyacak yer yok bulamadım keşke şöyle bir tane bir şey alsaydım onu almayı unutmuşum hani böyle asmak için çok mı ne deniyor bilemedim şunu o zaman şimdi köze koyalım daha içinden bir sürü şey çıkacak ama daha böyle kozyeler falan çıkıyor belki ileride onu da alabilirim arkadaşlar Fandria'nın şeysi paketin içinde olduğu için onu sepete koyacağım Sonra siyah şey böyle tokaların olduğu bir şey. Bunu da buraya koyayım. Ne yapayım yani. Aseton. Asetonu sepetin içine koyayım. Sonra siyah nokta karşıtı. Kendinden geçmiş bir garniörün şeysi. Yani kendinden geçmiş derken birazcık tozlanmış demeye çalıştım. Burada biraz daha takılar var. Ama ben buna hiçbir şey benzetemedim ya. Neyse bu, bu şimdi bu kalsın. Ben onu alacağım. Bir bakalım. Oy. Ve sonra böyle bir sürü ucuz bulduğum için bir sürü almışım. Ee, güneş şeyleri var. Burada birkaç tane daha var çünkü. Şu, böyle güneş şeylerimiz var. Böyle bir de bu var. Bunu da şey şeyin içine koyacağım. Sepet için atıyorum. Evet attık. Güzel oldu. Tamam, şöyle yapalım dur pamuklarımız var pamuklarımızı nereye koyalım biz pamukları da sepete atalım evet güzel olabilir böyle ama şu ruju almıyor, alalım o zaman içinden ya kendinden geçer oldu unutulurum yani şimdi çok şey olduğu için yapalım okulları ve güneş şeylerini falan bunun içine koyma büyük olan şeyleri Sonra bu da bukleyi belirginleştirecek, Saç köpüğüymüş. Keşke bunun şeyini bulabilseydim ya. Neyse. Ulamadım ama. Bunu buraya koyalım. Böyle yakından çekeyim ben size. Başka neler var? Bir tane sandık çıktı. Şöyle bir tane sandığımız var arkadaşlar. Takış sandığı bu. Şunu şuraya koyalım şimdilik kalsın. Bir pamuk daha çıktı. O pamuğumu da bunun içine koyuyorum. Evet. O Piyeli'nin keskinliği pamuktu. Sonra çok az bir pamuk daha çıktı. Sonra Nivea'nın Oh my god. Bir dakika, bir sürü şeyler çıkıyor buradan. Ulan bir sürü şeyler çıkıyor. Bir dakika. Harbettim sana. Burada daha böyle bir şey var. Biraz kirli gibi gözüküyor. Mor kısma kirli ama. Bunlar bence bunu atayım ben biraz yükayım. Çünkü mor olan kışma çok kirli gibi gözüküyor. Bu da böyle kalsın bence. İçinden de cımbızlar falan çıkıyor bu arada. Bir tane de toka çıktı. Onu da şuraya koyayım. Biraz düzenlenmem gerekiyor. Bu biraz kirli gözüktüğü için bunu çöp değil tabii ki de ilk ancak. Ondan sonra bakıyoruz. Daha böyle bir sürü bir şeyin içinde böyle bir şeyler çıkıyor. Ya bunu nereye koyalım? farlarımızı alalım far paletleri önemli çünkü ve fırçalarımızı da alalım burada baya bir fırça çıktı bunu keşke sığdırabilseydik dedim ama kalbim çok temizmiş sığdı hemen şunu şöyle koyalım fırçalarımızı şuraya koyalım bence. fırçalar şurada kalsın bence bir de dudak şeyleri var onun için onun da bunun içine koydum dudak çizmek için şeyi de bunun içine koydum onu alalım buraya koyalım bence. Kırak çizmek için olan şeyler ve rujlar falan da var. Burada karşıma bence. Şu şekilde güzel bence. Var. Ondan sonra şöyle rujlarımız var işte. Daha nasıl yakından gösterebilirim ben size. Çıktı zaten Ten vardı. Şunu hiç beğenmedim. Bunu çöp atmak istiyorum. Yok ya güzelmiş aslında. Ne bileyim atmayayım bari. Şunun içine koyayım. Şunlar neymiş? Ayy bunlar kendinden geçmiş bu niye böyle oluyor şöyle açmaya çalıştım açıldı ama çok kış kokuyor neyse ya bunlar kullanılabilir belki de bunun içine koyuyorum çapışı getirdim çok çapışın içindeki de şuradaki bazı takılır böyle kaymak çorman olmuş hiç beğenmedim onları atacağım hiç güzel değil çünkü mesela şu takılır hani güzel gözüküyor şu çıkmıştı zaten buzuk ondan sonra şu nasıl bir şey böyle Hiç güzel değil beğemedim şunu çok atmayı düşünüyorum ya toka falan var ama toka atmayayım ben toka dolaşmış Bunları atacağım ee, sonra böyle o bu küpeler güzel işe yarar yani küpeyi beğendim tam bu küpeler buradan şu zincir falan var zinciri zincir şöyle bir şey ya hiç beğenmedim artık için. Ee, Takılarıma da bence bunun içine koyabilirim. Karman çorman olacak falan ama ne yapayım. Hmm. Böyle Tamamdır. Şimdi şöyle yapalım. Şuradaki şeylerimize bakalım. Şurada baya bir böyle şeyler çıkıyor. Par paleti falan çıktı. Şunun içine koyduk yüz bakım için güneş şeysi çıktı. Bunu ne hocam koyacağımı bilemedim. Şöyle şurada kalsın. Güneş şeylerimiz bunun içindeydi aslında. Bunun içine koyduk ya güneş şeylerini. Bunun da bunun içine koyduk. Yer Ondan sonra Aa, biraz var mısın? Bir şeyleri ne almıştım? Bir dakika. Bu makyaj masasında benim çok zamanım geçecek gibi. Bakalım şunu şuraya koyalım. Evet güzel oldu. Bir şekilde kullanılır bence ya. Kullanırım ben bunu ileride. O yüzden bunu daha bunun içine koyalım. Bir de böyle bir şey aldım arkadaşlar. Dudak ölü deri falan şey yapıyormuş. Böyle kullanacağım. İşe yavrum. Bakalım. Sonra düzlerimizi şöyle koyalım. Sığdıramazdık. Sığdı tamam relax. A, eyeliner bu fırçamız ay fırçamız kendinden geçmiş fırçanın haline bak ay fırça değil haline bakar mısınız neyse çöpüm gitsin çöpüm ondan sonra eyelinerım var eyelinerımı şuraya koyayım çünkü ben eyelinerı çok seviyorum ben eyeliner hastasıyım sonra highlighterımız var şöyle bir highlighter, Wet n highlighter onu da buraya koyalım var. Far paletlerinin olduğu yere koyduk. Şimdi şöyle size de göstereyim şey yaparken. Şöyle yağ çıktı mesela. Yağlarımı acaba saç mı? şunun içine mi koysam bence olabilir. Saç yağlarımı şunun içine koyayım. Bunun içine takılar falan veya beğenmediğim bazı kullanabilecek ama beğenmediğim şeyleri koyabilirim. Sandık çünkü. Sandık bunun için vardır. Bunu da sürekli kullanıyorum zaten. Akşamları sabahlı kullanmaya çalışıyorum. Bu burada kalsın. Yüz için yağ. Çok az kaldı ama Mucizevi ya Yüz için olduğu için buraya koyayım. Burada saçım için olanları koyayım. Burada saçım için mesela. Şöyle göstereyim size. Şu da saçım için. saçım için olanları buraya koyayım Şu saçım için başka bir şey kalmadı. Bir far paleti daha çıktı. Onu koyacak yerimiz kalmadı. Nereye koyacağız? Şunun içine koyalım. Birazcık düzensizleştim sanki ya. Bir kap daha var. Bunun içine de koyabilirim. Şekilde. Oraya da Fark paletimizi koyduk Ondan sonra şöyle bir highlighter Daha çıkıp da farmasinin Ben bunu hatta açarak açmak Parmağımın içine daldırmıştım hatırladım şu an Ama açamıyorum şu an Karşısında Sonra annemin yaşlanma için diye Aldığı ama hiç kullanmadığı Yaşlanma karşıtı şeyler var burada. Ruj var Çok beğenerek aldım tokam var Ay toka diyorum bileklik var bileklik şunun içine koyalım tamamdır ondan sonra şunu aldım şu, şöyle bir şey var ben yıllar önce aldım ama hala kullanıyorum güzel beğendim şu var ama şunu atmak istiyorum çünkü bayağıdır var ve hiç beğenmedim atalım arada sizi havaya kaldırıyorum arkadaşlar aa ben bundan bir tane daha almıştım ve şu an diğerini buldum bu güzel. Bunu da bunu sandığımızın içine koyalım arkadaşlar. Sonra şöyle rujumuz var. Bunda fırçalamığın olduğu yer var ama diğer taraf rujdan olduğu tarafta yok. Onun için bunu nereye koyacağımı bilemedim. Bu yüzden bunu bunun içine koyuyorum. Sandığımızın içine koyalım. Oje var, nemlendirici var gene. Aa, şu yüz yüz yağını herhalde saçıma sürmem ya bu yüzden yüz yağlarının hepsini buraya koymaya karar verdim yüz yağı, saç yağı falan hepsini buraya koymaya karar verdim düz dur orada rahat dur üstünden asabım bozma ocaklerimi ojelerimi şunun içine koymaya karar verdim arkadaşlar Ojelerimi buna koyacağım fazla ocak yok ama bunun içine koymaya karar verdim bakalım koyduk bile böyle açık, böyle çıkarsa da olabilir çıkarsa tabii ki sımadı yani sırası dediğim hani içine koyup böyle açılıp bir şekilde koyabilecek miyim hafta duracak mı diye sığdı çok şükür sonra bundan bir tane daha almışım ben bir tane daha var bunu koyacak yer yok mu acaba var mı yok mu şuraya koyabilirim bence bebeği sığdı bence ee, şunu da hiç beğenmedim bunu da açacağım çünkü daha güzelini aldım pabucuda mı atıldı hesabı öyle oldu bakalım bu BB krem en sevdiğim BB krem Garnier'ın BB kremi bu yüzden bu BB kremi de nereye koyacağımı bilemedim nereye koysam şurada kastım sonra kont kartı şey ise şu an Aslında fırçaların yanına koysam da olur belki. Çünkü fırça fazla olmadığı için. Yandan hep boşluk oluyor. Şunu da çöp açacağım. Beğenmedim çünkü. Daha fırçalar vermiş burada. Bunu da buraya koyuyorum. Fırçalar burada duruyor. Ee, size nasıl toparladığımı falan gösterebilirim. Bir tane mum var. Ama kendinden geçmiş bir mum. Bunu da buraya koyacağım. Kendinden geçmiş bir şey daha var. Bakalım neymiş bu kendinden geçen şey. Ha böyle. Ölü. Ben bunu kullanıyordum arkadaşlar. Ölü gibi bembeyaz falan dediler. Ama ben bunu çok seviyorum. Hala kullanacağım. Çok seviyorum yani. Kabını temizleyeyim bari. Şöyle yapayım hatta. Ölü gibi falan ama çok seviyorum ben bunu ya. Kırsam mı acaba? Bence önce bir şey olmaz. Neyse şöyle karsın. Ama arada kullandım Çok sevdim çünkü. Bakalım ve Farmasi'nin hmm, Bunlar güzel böyle Ama hepsi kendinden geçmiş Reçmen Façalar falan Daha var yani hala façalar var bunlar. bunlar çöp arkadaşlar Bu saça takılıyor ama Bu da kendinden geçmiş Hep toz falan olmuş hani gördüğünüz gibi Saç aksesü olarak olduğu için de Bunu bunun içine koyalım Sonra kendinden geçen yani bir şeyler bulaşmış. Bir şeyler olmuş. Böyle bir şeyler daha var ve bunu bunun içine koyayım ben. Kanlamacın içinde kalsın. Ama rafın içine pek bir şey koyamadım. Böyle kabın içindeki şeyleri rafın içine koyabildim sadece. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar size de göstereyim ben. Şöyle. Şöyle kalem var mesela. Şunlar var. Kaça var. Bunu hiç beğenmedim ya. Hatta içini kendi renklerimden falan. Şunu da beğenmedim. Of. Neyse. Şimdi şöyle yapalım. Şunu kullanırım ben. Büyük bir kırmızı çünkü en sevdiğim renk. Sonra göz, dudak kalemlerim var benim. Onları koyuyorum. Şurada façalarım var. Falan şu da göz kalemi galiba. Ay bu kandan geçmiş Bunu beğenmedim Sadece şu güzelmiş. Tamamdır. Bir tane daha eyeliner çıktı. Eyeliner'ı da seviyorum ama kullanması biraz zor yani sürülmesi falan. Neyse. Şunu şuraya koyalım. Bu da make up primer. Yani makyajı hazırlıyor falan. Onu da buraya koyalım. Bu da makyaj sabitleyeceksin. Koyalım. Highlighter. Highlighterlarımı nereye koymuştum ben? Böyle oraya koymuştum. Burada bura Ne yapalım yani? Şunları bence ben şuraya koyabilirim diye düşündüm. Siz de düşündünüz mü? Umarım düşünmüşsünüzdür. Çünkü raf onun için var. Bir işe yararsın hani. Sonra bu bir de böyle bir yağ var ama bu da çok kötü gözüküyor. Bunu da atacağım. Çepe. Ondan sonra arkadaşlar böyle seçime bağlamak için bir şeyler var. Mis gibi kokuyor. Çünkü benim saçım çok güzel koktuğu için. Ben bunu nereye koyabilirim diye düşündüm. Bunun içine koyabilirim bence böyle doğru bir şekilde. Bir de demin gösterdiğim var bu takıdan. bunu içine koydum. Takının bir değişik rengi bu. Yani i̇kisi farklı renklerde sadece. Bunu buldum. Bunu da bunun içine koyacağım. Bunu da bunun içine koyalım. Hani böyle güzel oldu. Daha sonra bakalım. içinden bir sürü kutu çıkıyor bu arada arkadaşlar. Şunu şöyle yapayım. Bir de güzel bir kapatıcı şeysi var. Onu buraya koyayım bence. Karşımda, bakalım. Bir de tokalarım çıktı. Tokalarımı da ben bence şeyin içine koyayım. Ha, tokalarımı şunun içine mi koyacağım? Şunun içine ne koydum. Bence tokalarımı da bunun içine koymalıyım. Bu şekilde kalsın yani. Bunun toka bu, bu şeysini de buraya koyalım. Ee, şunun içindeki şeyleri de bence bir diğer kaplama mayası açısından bunun içine koyuyorum. Şunu da e, şuraya sığdı zaten. Oraya koyuyorum. Şu şeyleri de şuraya koysam. Çekmecenin içine. Hmm, bakalım başka neler var. Bir fark paleti daha çıktı. Bu biraz kendine kendimden geçmiş ama kendisini toparlayabilecek biçimde beğendim. Bunu da buraya koyalım. Yani ne yapalım başka bir. Biraz çıkıyor buradan. Nemlendir de çıktı. Bunu annem kullanır büyük ihtimalle. O yüzden bunları şuraya koyalım. Hatta hani yaşlanma karşıtı şeyleri de bunun içine koyabilirim bence. Ne biçim kapatmışlar bunu ya. Şöyle üst üste koyduk. Tamamdır. Şöyle biraz masanın üstünün boş olmasını istiyorum ben. Bir de bu lazım arkadaşlar. Bu da güneş şeysi içinmiş yani. Hem güneşten koruyormuş hem kapatıyormuş. Bu yüzden bunu da buraya koyalım bence. Laz gibi yeşil rujum. Çok lazımmış gibi. Bakar mısınız rengine? Çok lazımdı sanki de. Şuna bakar mısınız? Cık, niye aldım hiç bilmiyorum. Takınca kalpastası gibi gözüküyor Hani hani kıyafetlerinin dudakları falan modern bir o hesap yani. Bu da lacivert Böyle. Bu da eyeliner ama bitmişti en son ya bitti diye hatırlıyorum. Aynen bitmiş. Bu da bitmiş arkadaşlar çöp yani haliyle. Hassalam sünger, süngerimiz kullanılmış falan ama ben bunu yıkarım artık ileride ne yapayım? Sonra şöyle şeylerimiz var işte kuryan söylebilen rozlardan. Apek bu bunları kullanmıyorum. Bu yüzden sandığımızın içine koyalım bunu. Hmm, koyduk sandığa koyduk. Ama bu da azlı falan mı? Azade pembelik falan yapar diye düşündüm belik yapsın diye yani aldım. Falan. Bu arada çok iyi değil mi ya? Sonra demin göstermiştim. Hani ölü seni gibi falan diye. Aşağı kullandım. Bu benim. Böyle gibi değil. Hani az önce göstermiştim Hatta nereye koydum ben onu? Ölü seni gibi falan gözüküyordu. Kulamadım. Ha işte ya. gözüm önündeki şeyi göremiyorum. Bu... Bunun bir farklı değişiği yani demin gösterdiğimde. İkisi farklı. Bayağı bir farklı var aslında arasında. Değil mi yani? Bakar mısınız renklerine? Bir ölü gibi. Bembeyaz sanki vampir gibi. Diğeri ise normal rengi. Kanlı canlı tane rengi yani. Bunları da şöyle şurada kaçtığınız. Ha bu da nemlendirici benim. Her elimi çarpacağım nemlendirici çıkıyor ya. Bu da nemlendiricisi. Şöyle yapalım ya. Şunun içine oje koydum ya hani. Hem oje olsun. Hem şunlar olsun. Çünkü bunlar sığmıyor. Bunları da koyayım. Bunları da koyayım bakalım. Bunlar da bunun içinde kalsın. Evet arkadaşlar Bunlar, bu, bu neymiş böyle ha bu güzel gibi çok ee, kokuyor beğenmedim kokusunu at bakalım fırçalar var bir fırça daha çıktı ay dudak mı ne bir şey mavi bir şey çıktı bir de kirpi kıvırıcısı çıktı onu da sandığımızın içine mi koytuk sandığımızın içine koyalım parmasinin şeysi. Telefonla çıktığım için pek odaklamıyor arkadaşlar. Sorry. Tamam mı? Sonra bir tane daha eyeliner falan. Bu şekilde. Eyeliner kaldı. Ve flak marın. Sonra daha fırça çıktı. Şu çıktı. şundan çöp zaten. Yüzüğü beğendim. Hemen yüzüğü takayım. Bakayım yüzükçük içinden şimdi bunu da bitirdik bunu da çöpe atalım içindekileri daha sonra az kaldı bu arada ha çoğunu koydum bile kalem çıktı yani alakaysam bunun içindekini pek beğenmedim highlighter var bayağı kullandım onu buraya koyayım bari bitirebileceğim anladınız mı bunun içine koyacağım. Alt şey var ya, gördünüz hani. Şunun içine koyacağım. Şuna şuna. Tamamdır. Onu bunun içine koyacağım. Tamam. Başka. Makyaj temizleme. Makeup Expert. Miselin makyaj temizleme <gülüyor> suyunu buraya koyalım. Sonra pek bir şey kalmadı zaten ya bir de Selülit karşıtı anti selülit krem almıştım. O da burada duruyor. Onu da bunun içine koyalım. Parfümü de şuraya koyalım. Belki kullanırım arada. Bir tane daha saç bandı da saç çıktı. Çünkü çok güzel duruyor. Bir tane daha bu da yüzlaştırıcı şey çıktı. Onlar bunun için zaten. Buna yüzlaştırıcı kremler falan bir de pamuklar sepetin içinde zaten ama aseton da içinde bir dakika asetonu çıkartalım aseton çok lazım oluyor evet asetonumuzu çıkarttık aseton muzu buraya koyalım. burada özel adacak ya değil galiba bu yüzden sonra mavi su yani saçı açması için mi öyle bir şey de kullanılıyormuş tam bilmiyorum onu da buraya onu da şuraya koyalım iyi olabilir aslında yan yana dursalar daha iyi olabilir. Daha sonra gül suyu tonik etkili. Şunu da şuraya koyalım. Sığın bakalım oraya. Sığacaksınız. Çok güzel oldu. Bir tane çilekli bir, bir şey var ama içinde kalmamış. O da çöpe gidecek. Şöyle şeyler var. Hani ben de önceden bir, ee, bisikletim vardı ve ben bisikletle kullanırım diye düşünüp böyle bir şey almıştım. Hani bisiklet sürmesini bile bilmiyorken ne hevesse artık ama kullanamadım haliyle. Çünkü bisiklet sürmesini bilmiyorum. O zaman bisikletim oldum hemen öğrenirim havasına falan girmiştim yani. Ama öğrenemedim haliyle. Sonra şarj kablosu var. Bu önemli bir şey. Bunu alta koyalım. Alt şeyimizi şeyde var ya onu koyalım. Koyduk. Zaten diğerlerde pek önemli bir şey değil yani. Toka falan var. Şimdi de arkadaşlar size göstereceğim nasıl yaptığımı. Makyaj masamın son hali bu şekilde oldu. Makyaj masamın son olarak böyle gözüküyor. Rafları falan da bayağı bir, bir şeyler koydum. Şu mesela bun, bunun içine böyle bir şeyler koydum. Daha sonra bu masanın üstünde bayağı bir şeyler var. Bunun içine böyle koydum. Bence çok güzel bir makyaj masası. Benim şu aldığımda... Benim, ben bu masayı trend yoldan aldım arkadaşlar. 900 civarıydı. 940 falan yani. Ve şu an 1200 geldi. Fiyatı uçmuş arkadaşlar. Videom bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Videom böyleydi ve aldığım malzemeler de bu şekilde. Bye bye. Güle güle.